Bazılarınız videolarımın yorumuna neden beni arkadaş eklemiyorsun falan diyorsunuz bazılarınız beni arkadaş eklemiyorsun falan diyor Neden arkadaş eklemediğimi söylüyorum çünkü şu an 605 tane gelen arkadaşlık isteği var ve ben bunların hepsini kabul edemem çünkü Roblox'un sınır e, sınır olarak belirlediği arkadaş ekleme sınırı 200 Ben mesela e, birini eklediğimde diğer istek atanlara haksızlık olduğu için eklemiyorum e, haksızlık olmasın diye hiçbirinizi eklemiyorum bu yüzden kusura bakmayın e, Hadi videoya geçelim roblox servislerine hoşgeldiniz bu videoda sistem mesajı oluşturmayı göstereceğim az sonra bir örnekte chatte e, gözükecek bekleyelim roblox servislerine hoş geldiniz. bu videoda sistem mesajı oluşturmayı göstereceğim yazdı bunu çok basit bir kod ile yaptım kodumuz lokal script start orguyun içinde isimde sistem mesaj ismini değiştirmeye gerek yoktu ben de değiştirmek istedim bu arada az sonra yazacağım kodu açıklamaya bırakacağım ee, nasıl ayağını değiştirebilirsiniz onu da göstereceğim mesela fontunu falan nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim ilk başta e mesajı atmadan önce 3 saniye beklesin aşağısına game, e guest service start orguya bağlanalım StarTurgo'ya bağlandıktan sonra iki nokta atıp core deyip Şuraya chat Siz Yok pardon chat Make S Siz Bunun, ya Bunun yazılışını hep Unutuyorum ben system. Tamam Mesel. Tamam bunu yazdıktan sonra Şöyle bir virgül atalım buraya ve bir tane Table oluşturalım Şöyle Değerleri sağ sağ böyle yazacağımıza aşağı aşağı yazabiliriz kafamız karışmasın diye. Şimdi text eşittir. Şimdi bunun içine bize nasıl bir mesaj yazsın onu yazacağız. Bu bir deneme mesajıydı. Ürgül yazalım. Süre biraz azaltıp play diyelim. Şimdi nasıl gözükecek ona bakalım. İki saniye bekleyecek ve bu bir deneme mesajı yazacak. Rengini değiştirmediğimiz için beyaz gibi gözüküyor. Şimdi buraya Bu arada şu teksti falan hiç değiştirmeyin. Mesela bunu yazıyıp falan filan böyle patates koyarsanız bu çalışmayacak. İlla text yazacaksınız. Şimdi buraya rengi değiştirmek istiyorsanız Color yazıp ee, bu arada bu table olduğu için e, Her değerin sağına Bir tane virgül atmamız gerekiyor Onu Virgül atalım Color eşittir Brick color Brick color ee, Bebek mavisi olsun Baby blue olsun Rengi belir belirledikten sonra Brick color ile Bir tane nokta atıp Color deyin Ve virgül atın Şimdi, şimdi fontu falan da değiştirmek istiyorsanız font yazın eşittir enum font ee, burada tüm fontlar gözükecek. Ee, cartoon diyelim mesela. Cartoon font size'ı da değiştirmek istiyorsanız font size eşittir burada yine virgül atmıyorum. Yine bir atalım. Font size enum. Font size yapıp nokta atın. Burada tüm font size ay gözükecek. Ben fazla büyük yapmak istemiyorum. 48 yapayım. 48 iyidir. Tamam oldu. Şimdi deneyelim bunu. 2 saniye bekleyecek. Bu bir deneme mesajı yazacak. Ve mavi bir renkte. Ee, başka anlatabileceğim şey yok galiba ya. Bu kadardı. Eğer siz böyle sırasıyla bir mesaj atmasını istiyorsanız böyle VTK'i ee, kopyalayalım bunu. Buraya da bu deneme mesajından sonra hmm. video mu den diyen. Like atmayı veya kanalıma abone olmayı unutma, yazabilirsin. Ee, bu arada şöyle bir şey de yapalım. Şuraya server yazalım. Daha iyi dursun. İlk başta şu mesajı yazacak sonra iki saniye bekledikten sonra diğer mesajı atacak. Server bu bir mesajıydı. Server videomu beğendiysen like atmayı unutma, kanalıma abone olmayı unutma, hepinize iyi oyunlar.